Bu şişe dışında parçalarını ayrıştırdığımız bu ürünlerden aldığımız parçacıklarla yeni bir şeyler yapacağız. Ne yaptık? Matematik ve fene ilgi duymamızı sağlayacak bir ürün tasarladık. Bu ürünlerin işimize yaraması için işin içine bazı elektronik parçalar katmalıyız. Örneğin bir Arduino çipi. Bu başka parçalara kolaylıkla bağlayabileceğiniz programlanabilir bir çiptir. Prototip yaratmak için birebirdir. Bir de L289 çipimiz var ve işte burada. Bir motor kumandası olarak tasarlanmıştır. Bu kumanda bir kit olarak gelir, biz de bir araya getirdik. Motorların hız ve yönünü tayin etmemize yarıyor. Böylelikle robotumuzu etrafta gezdirebileceğiz. Burada bir ses çipimiz de var. Ses kaydedip çalabileceğiz. Her şeyi Arduino çipi ile kontrol edeceğiz. Motor kumandası, motorumuzu etrafta sürmemize olanak sağlayacak. Bu arkadaş da ses kaydedip çalmamıza yarayacak. Bu ürünlerin hepsinden bir parça kullanacağız ve şahane bir şey yaratacağız. 3 haftalık çalışmadan sonra BitZi botu ortaya çıkardık. BitZi etrafta dolaşabilen programlanabilir bir robottur. Kendi kişiliği vardır. Onu parçalarına ayırdığımız, Universal uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Kumanda, burada gördüğünüz IR alıcısına sinyal gönderir. IR alıcısına sinyal gönderir. O da, Arduino çipiyle iletişime geçer, bir sinyal aldığını belirtir ve Arduino bazı işlevleri açıp kapatabilir. Böylelikle BitZ'yi dans ettirebilir, ışıklarını açtırabiliriz. BitZ'nin Burada bazı düğmeleri bulunuyor. Bunları radyodan aldık. Bitzi'nin burnunu ve gözlerini şişe kapağından yaptık. Bitzi gücünü birkaç pilden alıyor. Pilleri ve hazneyi elektronikçilerden bulabilirsiniz. Motorlar da saç kurutma makinesinden. İşte bu da o motorlardan biri. Bunu BitZ'yi yürütmek için bir teker gibi kullandık. Bitzi ses kaydedip çalabiliyor. Bu özelliği çalıştırmak için, uzaktan kumandayı kullanacağız. Motor kumandamız burada. Motorları, bitsinin hızını ve yönünü bununla kontrol edeceğiz. Parçalarını ayrıştırdığımız kamerayı buraya yerleştirdik. İşte bu kameranın parçasıydı. Bunu fotoğraf çekmek için kullanacağız ve kontrolü yine Arduino sayesinde sağlayacağız. Arduino'yu da uzaktan kumandayla kontrol edeceğiz. Burada deneysel devre dediğimiz bir şey var. Tüm kablolar ona bağlanıyor. Böylelikle daha fazla ögeyi Arduino'ya bağlayabiliyoruz. Burada birkaç tane rezistans ve transistör bulunuyor. Rezistanslar kart akışını sınırlıyor. Transistörler de düğme olarak işlev görüyor. Böylelikle farklı aletleri yine buradaki Arduino'muzla kullanabiliyoruz. İşte karşınızda BitZi. Bitzi'nin bir kişiliği var. Gördüğünüz gibi ışıkları yanıyor. düğmelerine basıldığında ya da bir yere çarptığında farklı şeyler yapıyor. Sonraki videoda Bitzi ile daha yakından tanışacaksınız. Hoşçakalın.